Herkese merhaba ben Tol Gözbek, son bir aydır inanılmaz yoğun bir şekilde size video yetiştirmeye çalışıyorum. Önce İstanbul Airshow işin sivil tarafı, arkasından Saha Expo, daha saha expo bitti. Hemen Endonezya'ya, Jakarta'ya uçtuk. Ve Indo Defense Fuarından size gelişmeleri aktarmaya çalıştım. Buradaki şirketlerle ilgili yaptığım röportajlar sizlerden çok büyük ilgi gördü. Ciddi izlenme rakamlarına yakaladığı sahadan savunma ve havacılık sektörünün nabzını tutmaya çalıştık. Bu yoğunluk arasında... Biraz güncel videolarımız geri planda kaldı. Bir taraftan da e, annemle ilgili bir sağlık problemi yaşıyoruz. Ne yazık ki yoğun bakımlı. Bu arada sizlerden de annemin sağlığı için dualarınızı rica ediyoruz. Ve gündem videomuza sizin çok beklediniz AESA radar sistemi ile başlıyoruz. Geçen hafta Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Dr. İsmail Demir bana bir özel röportaj vermişti Jakarta'da. Orada sormuştum. AS ile ilgili en son gelişmeler neler olacak diye kendisi çok yakında bazı gelişmeleri açıklayacaklarını söylemişti. Benzer bir soruyu da Aselsan'ın yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün'e sormuştum. O da aynı cevabı vermişti ve beklenen buluşma geçtiğimiz hafta Aselsan'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. İsmail Demir, Haluk Görgün'den AESA radarla ilgili son gelişmeleri aldı ve bize de buradan manşet haberleri çıktı. AESA projesi artık sona geliyor. Yer testleri tamamlanmak üzere. 2023 başında AESA radarını önce Akıncı TİHA, taarruzlu insansız hava aracında göreceğiz. Bu e, Akıncı'ya inanılmaz bir güç katacak. Bu videoda biraz bunları anlatacağım. Daha sonra da Tusaş tarafından modernizasyonu gerçekleştirilen F16'ları özgürleştirecek Özgür Projesinde de e, Aselsan'ın AES radarı kullanılmaya başlanacak. Peki bu AES radarı nedir? Ne işe yarıyor? Öncelik olarak neler yapılıyor? Nasıl ortaya çıktı? Aselsan ne gibi bir anlaşma ile bunları yapıyor? İşte bu videomuzda dilim döndüğünce sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi AESA aşağı AESA yukarı diyoruz ama AESA nedir? Öncelikle olarak bir İngilizce açılımının Türkçe karşılığı ne bunu söyleyelim. AESA aktif faz dizili antenden oluşan özel bir radar sistemi yani aslında bu çalışma prensibini anlatıyor. Peki normal bildiğiniz radar nasıl çalışıyor? Radar biliyorsunuz ilk savaşta kullanımı 2. Dünya Savaşı'nda yerde radar istasyonları var. Sonra gemiler uçaklar derken her yerde böyle bir kullanım var. Radar dediğimiz zaman uçağın buruna baktığımızda sivil olsun asker olsun bir anten var. O anten sağa sola yukarı aşağı hareket ederek sinyaller yaymaya başlıyor. O sinyaller havada gidiyor ve bir hedefe çarpıyor. Hedefe çarptıktan sonra geri dönüyor o sinyaller toplanıyor. Çok basitçe anlatmaya çalışıyorum. Bu hedefin uçağı veya neredeyse o radar uzaklığı ölçülüyor. O cisim tanımlanmaya çalışılıyor ve ne kadar süratle gittiği gibi bilgiler bu radardan ortaya çıkıyor. Alınan bilgilerle ortaya çıkıyor ve pilotun önünde veya kontrolörün önündeki radar ekranına bu cisim yansıtılıyor. Peki normal bildiğiniz radar bu şekilde çalışıyor. Belirli bir frekanstan yayın yapıyor. E ne yapıyorsunuz siz peki buna karşılık karıştırmak amacıyla... Karşı sinyal yayınladığınız zaman radarın dalgalarını bozmaya başlıyorsunuz veya bazı radar dalgalarını takip eden füze attığınız zaman o radar dalgalarını takip ederek o hedefin yeri belli oluyor ve bu şekilde attığınız bir füze radarı vurduğu zaman da o radar devre dışı veya uçağı vurduğunuz zaman uçak devre dışı kalıyor. Hemen bununla ilgili hatırlayacaksınız. İkinci Dağlı Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan kuvvetleri çok akıllı hareketlerle çeşitli farklı işte hedef uçaklar, çeşitli hamlelerle Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin o hava savunma radarlarının olduğu yerleri tespit etmişti. Bu sinyalleri hedef uçak yolluyor veya işte sahte bir hedef atıyor. Hemen radarı kilitleniyor. Kilitlendiği anda yeri belli oluyor. Arkasından işte dolanan mühimmatlar veya TB2'lerden atılan... Mühimmatlarla bu radarlar devre dışı bırakıldığı zaman artık o sistem füze atamaz hale çünkü gözlerini yok ediyorsunuz. Şimdi normal radarların böyle bir dezavantajı var. Peki bunu yenebilmek üzere nasıl bir adım atılıyor? İşte ASR radarın ortaya çıkışı da buradan. ASR radarı normalde işte radar dönüyor etrafa bir sinyal atıyor işte burada diyelim hedefi buldu dönüyor diğer tarafa tekrar. Bu tarafa gelinceye kadar o hedef hareket edebiliyor. Çok hızlı bir şekilde yer değişebiliyor veya kaybolabiliyor. Bu tür veya karıştırılabiliyor biraz önce anlattığım gibi. Bu tür handikapları yenmek üzere ASA radar sistemi daha 1950'ler 60'larda Amerika tarafından geliştirilmeye başlanıyor. Ama o yıllarda o radarlar çok büyük. Uçaklarda taşınabilecek boyutlarda değil. Teknoloji geliştikçe sistem küçülüyor küçülüyor küçülüyor. Ve sonrasında 1990'lardan itibaren biz bu sistemi uçaklarda görmeye başlıyoruz. Ay sarıları o dönme hareketinin yerine bir anda çok fazla noktaya farklı boyutlarda farklı frekanslar diyelim farklı e, uzaklıklara gidip gelebilecek sinyaller yayınlamaya başlıyor. Ve o çok farklı işte sinyaller kısa uzun farklı frekanslar uçak tarafından alınıp. Bir değerlendirmeden geçiliyor ve hedefler ortaya çıkmaya başlıyor. Normalde radarın, normal bir klasik bir radarın göremeyeceği hedefler, küçük boyuttaki hedefler veya çok yavaş uçanlar bu gibi konular. Çok yavaş deyince de yani nasıl göremiyor diye sorabilirsiniz. Hemen küçük bir parantez açalım. Örneğin eski Sovyetler Birliği döneminden kalma hava savunma sistemleri TB-2 gibi. Yavaş uçan insansız hava araçlarını tespit etmek üzere geliştirilmemiş. Hızlı uçan jetleri görecek. O yüzden görmüyor. TB2 üzerinde uçuyor radarın. Radar bunu görmüyor. İşte onu vurabiliyor. ISR radar da dediğim gibi çok farklı, çok sayıda hedefi aynı anda tespit ediyor. Çok küçük, e, görülmesi zor cisimleri o radar kesitlerinden e, tespit ediyor. Ve çok farklı frekanslarda, çok farklı boyutlarda yayın yaptığı de karıştırılması çok daha zor bir radar sistemi hale geliyor. Yani AS radarı nedir mesela? F-35 diyoruz. stealth özelliğe sahip. Radara gönüllü çok düşük. Nedir bunu ne sağlıyor dersek? İşte dış geometrik yapısı, e, uçağın üzerindeki kaplaması, düşük ısı bırakan motorları falan gibi özellikleri işte bunları tespit edilebilir mi? ISA radarının özellikleri normal radarlara göre bunları tespit etme nitelikleri birazca yüksek. Tabii burada ben de ISA F-35'i tespit eder gibi de bir çıkarsamada varsayımda bulunmak istemiyorum. Bunlar gerçekten çok çok gizli bilgiler ama daha bu geometrik şekilleri buna yakın hava araçlarının tespitte ISA radarları daha yüksek başarı oranına sahip. Ve geniş bir alanı tanıyorsunuz. Uzun bir menzili tarıyorsunuz. Düşmanınızı çok çok uzaktan görebiliyorsunuz. Karıştırılması gerçekten çok zor. Ve gerçekten uçağa bir çarpan etkisi yapıyor. Şimdi bu anlattıklarım normal. Örneğin e, Türk Hava Kuvvetleri'ne alınması planlanan bu konuyla ilgili Amerika ile görüşmelerimizin devam etti. Mesela Blok 70'lerde ISR radar sistemi var. Bu sizi bir anda bir kategori yükseltiyor. Yani normal bir f 16 oranla... Çok daha Blok 70'teki AS radarıyla STELT'e yakın, 5. nesle yakın bir yere geliyorsunuz. O yüzden de bu uçaklara 4.5. nesil savaş uçağı deniyor. Peki gelelim bir de olayın F-35 boyutuna. Yani Stealth radara gönüllü düşük. Şimdi radara görünmemesi için dediğim gibi geometrik şekli uçağın kaplaması çok önemli. Motorların ona göre daha düşük ısı yayması ve bunları yayarak çok böyle bir noktadan çıkış değil yayarak... Ee, uçağın yani ısı olarak görülmesinin engellenmesi lazım. Bir de bu uçağın radar izi adeta bırakmaması lazım. Şimdi biraz önce de dediğim gibi radar izine doğru giden de var. Sizin yerinizin tespiti edilmemesi de çok önemli. İşte ISA radar da aslında 5. nesil olarak adlandırılan stealth uçakların da çok çok önemli özelliklerinden bir tanesi. Yani bugün biz milli muharep uçağı 5. nesle taşıyacağımız zaman bu uçak üzerinde AESA radarı olmak zorunda. Öbür türlü radar izi bırakıyorsunuz. E motor bulamadınız motorda ısı bırakıyorsunuz. Tamam geometrik şekli okey bir sorun yok onunla ilgili. O zaman uçak 4.5. nesil yani milli muhareben çıkacağı ilk özellik bu. Sonrasında 5. nesle doğru geçiyor. Şimdi gelelim AESA radarının bu özelliklerini anlattık. Türkiye için önemini. Elinizde uçağınız var. F-16 gibi bir uçağınız var. Ve bunu e, kendi yazılımlarını, bunu Türkiye satın aldığı Blok 30'lar için. Kendi bir yazılım gerçekleştirdi. Kendi bir görev bilgisayarı kurdu. Ve bunlarla birlikte istediğiniz mühimmata atabileceğiniz ve ileride geliştirilecek mühimmatları da taşıyabilecek bir altyapı kurdunuz uçağa. Çok güzel. Peki nasıl hedefinizi tespit edeceksiniz? Hava-yer... Havadan denize, hava hava hedefleri nasıl tespit edeceksiniz? İşte ayasar radarıyla tespit edeceksiniz. Bu ayasar radarı Aselsan tarafından geliştirilen Murat adı verilen bu ayasar radarı da Özgür projesinde yer alacak. İlerleyen bir dönem içerisinde işte Türkiye kendi Özgür projesinde yaptığı F16'lara bu ayasarları takarak bu uçakların Adeta blok 70 standartlarına yakın olmasını sağlayacak. Şimdi tabi ki işte Amerika'dan gelecek ISA, Northrop Grumman yapıyor. Ee, nedir tam özellikleri, karşılaştırmaları, dezavantajları, avantajları. Bunları e, görmeden bir şey söylemek çok güç. Açıkçası bunlarla ilgili de çok fazla net bilgi elimde yok. Ama e, ASELSAN yetkililerinin verdikleri bilgiler, e, ka, e, açık kaynaklar... Bizim Murat radarının oldukça iyi olduğunu ifade ediyor. Bunu da böyle bir kenara yazalım. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha fazla detay gelebilir. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Şimdi dediğim gibi Savunma Sanayi Başkanlığı 4 Aralık 2018 tarihinde Aselsan'la bir anlaşma yapıyor. Ayasar radarı F-16, Brun Ayasar radarı geliştirilmesiyle ilgili faz 1. Birinci aşaması bunun. Radarların üretimi tamamlandığı, yer testleri bitmek üzere ve 2023'ün ilk çeyreğinde, ilk çeyrek yani Ocak, Şubat, Mart aylarından birinde ilk radar sistemi Baykar'ın tasarladığı Akıncı Taarruzu insansız hava aracı sistemine takılacak. Şimdi peki Akıncı ne yapacak bununla? Şimdi Akıncı öncelikle buradara kavuştuğu zaman çok geniş bir alanı radar takibini gerçekleştirecek. Hava hava hedeflerini, hava yer hedeflerini ...hava-deniz hedeflerini bir anda çok fazla hedefi takip edebilecek. Ve Akıncı'ya takılacak olan TÜBİTAKSAYE'nin geliştirdiği yeni nesil yerli hava-hava mühimmatlarıyla bu Akıncı'yı devreye uçurabileceksiniz. Yani örneğin Ege'de devreye uçurabilecek. Uzaktan bir hedef tespit ettiği zaman bir hava hedefi örneğin Gökdoğan veya Bozdağ'ını atıp bu hedefi bertaraf edebilecek. Burada şöyle bir önemli bir çizgi çekelim. Şimdi tabii ki insan hava araçları işte koca bir akıncı uçarken görüyorsunuz neredeyse böyle bir yolcu uçağı ebatına yakın kanat açıklığı var. Gerçekten büyük. Ee, hava hava savaşı dediğiniz zaman dogfight yani iddialaşı işte manevralar şunlar bunlar değil. Sadece uzaktan hedefi tespit füzeyi atmak üzerine ee, attığı hedef kaçınma yapabilir kaçabilir ama bir tehdit oluşturmak. Aynı zamanda Akıncı'ya bir hava hava füzesi geldiği zaman bundan kaçabilmesi için işte Chef flare atabilir ama o manevraları yapması insan hava aracın Akıncı'nın şöyle bir tırnak içerisinde belirteyim Mümkün değil ama bir tehdit oluşturur mu? Oluşturur. Bu ISR radar sistemi Akıncı'da kullanıldıktan sonra ilerleyen dönemle Kızıl Elma Muharip insansız Uçak Sistemi veya TUSAŞ'ın yine çalışmalarını sürdürdüğü jet motorlu, insansız uçak sistemine de AESA'nın takılabilme ihtimalinin olması da çok çok önemli. Bunu Türkiye ilerleteceğini ben düşünüyorum. Önemli olan ilk adım AESA'yı takabilmek ve bunu Akıncı'ya e, yerleştirip göreve hazır hale getirebilmek. İlerleyen aynı benzer e, yani Akıncı'ya verilen ilk AESA'dan sonra ASELSAN biraz önce de anlattığım gibi özgür projesi için F-16'ya takılmak üzere AESA radarını, Murat radarını TUSAŞ'a teslim edecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne. TUSAŞ da bunu testlerini yaparak kısa süre içerisinde Özgür Projesi'nin özgün bir radar, milli radar sistemine, milli AESA radar sistemine sahip olmasını sağlayacak. Şimdi AESA üzerinde çok gelişmiş teknolojiler var. Bunu dünyada yapabilen çok fazla bir ülke yok. İşte Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Avrupa'da çalışmalar var. Eurofighter'a yapılan veya Fransa'da Rafal uçaklarına yapılan modifikasyonlar, eklemeler var bunlarla ilgili. Rusların, Çinlerin girişimleri var. Bu açıdan Türkiye çok çok önemli bir yere sahip olmuş olacak. Ayasa dediğiniz zaman örneğin o kadar böyle ince detaylar var ki burayla ilgili. Radar bir anda çok noktaya yolluyor sinyalleri. Bu sinyallerin yollanması için çok özel alaşımlar, çok özel malzemeler gerekiyor. Bu konuyla da ilgili çok ciddi ambargolar var Türkiye. Veya Radom denilen, işte F-16'nın burnu. Bu genellikle fiberden yapılmış, kompozit malzemeden yapılmış bir kaplama. Radarın üzerinde böyle burnu görüyorsunuz. Bu burun, normalde AESA takılabilen F-16'lardaki burun farklı. Niye? O sinyallerin sorunsuz bir şekilde orayı terk etmesi lazım. Normal radomlarda bunun verimi düşüyor. Ee, aynı şekilde düzgün bir şekilde sinyalleri çıkartacaksınız ve sonra toplayacaksınız. Mesela bu radomun yapılması bile çok çok önemli bir teknoloji. Çok çok özel malzemeler gerektiriyor. Ve bunlarla da ilgili de öyle minicik minicik şeyler Türkiye gizli veya bazen de açıktan ambargo ile karşılaşıyor. Bu ambargoların aşılması için de Aselsan başta olmak üzere. Aslında bütün savunma sanayimiz çok ciddi emek sarf ediyor. Koca bir proje giderken o minicik bir şeyin etkisi projelerin uzamasına neden oluyor. Bunu niye söylüyorum bazen izleyicilerimiz yorum yazıyorlar. Ya bilmem kaç senedir bu kardeşim bitmedi. Gerçekten savunma şirketlerimiz çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Savunma Sanayi Başkanlığı bunların e, hayata geçirilmesi için çok ciddi destek veriyor ama bu ufacık nokta nokta nokta şeyler, işte minicik bir şeyin gelmemesi, vidanın gelmemesi, çok basit sistemler, bazen çok karmaşık sistemler projelerin geç kalmasına neden olabiliyor. Ama Türkiye bununla ilgili önemli bir yolda. Umarız e, ilerleyen birkaç yıl içerisinde bazı bu teknolojinin millileştirilmesiyle birlikte bu konuyla ilgili de sorunun aşılacağına inanıyorum. Ayasa dediğim gibi Aselsan yaptı. Akıncı'ya sonra F-16 Özgür'e bu işin bir sonraki adımı Milli Muharip Uçak. Milli Muharip Uçak'ta e, yer aldığı zaman sistem dediğim gibi Türkiye'nin 5. nesil uçağa doğru yolculuğuna çok önemli bir adım olacak. Sonuçta Türkiye, işte başlangıç nedir? GE yapımı f motorlarıyla testler yapılacak. Başlangıç böyle. Radar problemi bu şekilde çözülüyor ve e, milli muharip hizmete girinceye kadar bu radar en azından Özgür'de test edilmiş olacak ve geliştirilmiş e, birçok konuda da kendini ispat edilmiş bir şekilde de milli muharip uçağa takılmış olacak. Aselsan radar konularıyla ilgili gerçekten uzun yıllardır çalışmalar yapan çok önemli bir savunma sanayi şirketimiz. AESA'nın sadece hava versiyonu yok. Kara konuşlu sistemler var. Denizde gemilerimizde konuştu versiyonu var. Bir teknoloji geliştirdiğiniz zaman bunun farklı farklı belki havadakini en ufak olarak görüyoruz ama kara ve deniz konuşlu da çok büyük başarıyla kullanılıyor. Bu konularda da Aselsan radar geçmişi oldukça uzun yıllara dayanan önemli bir savunma şirketimiz. Evet bu programımızda AESA radar nedir, ne yapıyor gibi dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. E, Buradaların özelliklerini kısaca özetlemeye çalıştım. Normal radarla olan farklarını anlattım. Ve tabii ki e, geliştirilen bu radar neye yarayacak bunlara anlattım. Tabii bu geliştirdiğiniz zaman istediğiniz mühimmatı da atabilir duruma geliyorsunuz. Milli AESA radarı ile Özgür Projesi'nde F-16'daki Milli Elektronik Harp suite'ine entegresi gerçekleştirilecek ve Gökdoğan hava hava füzesi atış yeteneği de F-16 özgür kazanmış olacak. Son bilgilerimiz de sizlerle paylaştıktan sonra detaylı havacılık savunma konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Kanalımızı bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız hala abone oldun. Ve aynı zamanda katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirseniz sizlere müteşekkir oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.